mermetti dostlar. Merhabalar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bugün malum Babalar Günüydi. Bugünü babası yaşayanlar, babalar gibi kutladılar. Babalarıyla barışık olanlar, babalar gibi kutladılar. Babası rahmetli olup ama yeterince yaşayıp güzel veda edebilenler, güzel hatıra biriktirenler babalar gibi kutladılar. Ama bazıları babasıyla küs veya zamansız ayrılma veya dargın ayrılma veya çatışmalı ayrılma veya gurbette ayrılma bir şekilde babalara doymak olmaz ama hiç doyamayıp ayrılanlar var veya hiç ulaşamayanlar var, babası olmayanlar var veya keşke şunu yapsaydım babama, keşke babamla şunları yaşamasaydım, keşkeler olanlar var. Ama işte bütün bu keşkeler, duygularınızı anlıyorum ama hiç bitmeyecek. 60 Eşimde ölmeseydi, 70 yaşına rahmetli olsaydı, bu sefer diyeceğiz ki keşke 80 ölseydim. Babanız da Türkiye turu yapmışsanız keşke dünya turu yapsaydık. Dünya turu yapsaydık, babamla uzaya gitseydik keşke gibi. Son olmayacak. Elbette hiç yaşanmamışlıklarda, yaşanamamışlıklarda büyük bir problem. En güzeli gelin. Babanız yaşasaydı veya babanızla aranız iyi olsaydı nasıl bir adam, nasıl bir insan, nasıl bir kadın olurdunuz buna bakın. Bence geçmişi keşkelerini veya geçmişteki kötü hatıraları düzeltemesek de geçmişteki bir çekirdek kadar babanızda dahi güzel bir hatıramız varsa karı bulun. Veya size babacan davrananlarla bir yaşanmışlığınız varsa geleceğe doğru babacan insanca davranan erkeğiyle kadınıyla birlikte kenetlenelim. Bir barış, bir sevgi, bir saygı rüzgarı estirelim. Mümkünse e, boşanmışsanız veya evlatlarınızın babası rahmetli olduysa kadın olarak hem anne hem baba olmaya gayret edin. Erkekler de bundan sonra artık babaları rahmet olanlar, özellikle babalarına layık, bu insanlığa layık, kendinize layık bir baba olmayı, baba can davranacağınız kişilere davranmayı mutlaka iyi belirleyin. Yarından itibaren yani 24.00'a 18 dakika daha var. Bütün bizlere maddi manevi katkıları olan babaların teşekkürlanıyoruz. Rahmetli olanlara da minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu arada rahmetli babam Cemil Çulfa ve kayınpederim babam gibi sevdiğim ikinci babam gibi sevdiğim Hidayet Akpınar'ı Rahmetle anıyorum ruhlarına bu videoları çekmede insanlığa faydalı olmamda da katkıları olduğu için ruhlarına birer Fatiha rica ediyorum. Atatürk'ümüze, bütün peygamberlerimize, bütün Türk ve dünya, Türk, Müslüman ve dünya büyüklerinin e, rahmetli olan babalarımıza da e, gerekli minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz hoşça ve dostça kalın unutmayın sevdiğinizde sevdiklerinizle ve kendinizde barışık kalın bir ki babalar gününe kadar babalar ve anneler günü gibi babalarınızın ve annelerinizin kıymetini bilin